Merhaba, bu sergide Şah Abbas'ın iki farklı çağdaş portresini görüyoruz. Bence bu portreler Şah Abbas'ın karakterindeki tezatları göstermek bakımından oldukça yararlı. Biri 1613 yılında Hint elçiliğiyle gelen Moğol bir sanatçı tarafından resmedilmiş. Onu yalın bir şekilde tek başına koyu yeşil zeminde dururken gösteriyor. Endamı ise küçük görünüyor. Yüzüne yakından bakınca, bu adamın gözlerindeki o kurnaz, o zeki ifadeyi ve tabii ki alameti olan bıyığını görebilirsiniz. Hatta iradesinin ne kadar sağlam olduğu ve İran'da işleri ne kadar akıllıca düzenlediği hakkında da bir kanı edinebilirsiniz. Tahta bir tasarıyla çıktı ve hedeflerinin birçoğunu hayata geçirdi. Bu hedefler, İran'daki barışı ve refahı onarmak, ülkenin sınırlarını eski haline getirmek, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek diyaneti güçlendirmekti. Bence bunlar gerçekten de modern fikirler. Elimizdeki diğer portre ise hayatının sonuna doğru 1627 yılında İranlı bir sanatçı tarafından resmedilmiş. Şah Abbas sakalsız bir gençle bir nevi kol kola oturuyor ve delikanlı ona bir kadeh şarap ikram ediyor. Yani çok samimi bir portre. Tabii 1627 yılında büyük ihtimalle başarmak istediği birçok şeyi başarmış durumda. Burada da onu sefasını sürerken görüyoruz. Hoşçakalın.